TV. bazen hani kişi yaşam koçuna gelmek istiyor ama veya çocuğunu getirmek istiyor. Yani bu konuda dirençle karşılaşabiliyoruz. Hani bu tür durumlarda neler yapılmalı? Çiftler. Böyle bir dirençle karşılaştığında, eşi gelmediğinde kendisi yaşam koçuna veya aile danışmanına gelerek e, bu hizmetten faydalanabilir mi? Tabii ki faydalanabilir. Şimdi bazen bizim algımızda maalesef kültürel algımızda işte doktora bile hani tıbbi anlamda hasta olsak dahi doktora bile gitmeme gibi bir durumumuz var. Çünkü daha sonrası teferruatla uğraşmaktan belki de kaçınıyoruz. İşte Belki de bildiğimizi bize hatırlatmasından rahatsız oluyoruz. Belki de öyle daha rahat olduğumuzu düşünüyoruz daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi bu tür yanlış ön yargılar olduğu için taraflardan bir tanesinin eğer ön yargısı bu şekilde değilse, bunun faydalı olduğunu düşünüyorsa bireysel olarak da başvurabilir çift terapilerine. Çünkü şu gözlemleniyor ki çift terapilerine tekil olarak başlayan birçok çiftin, daha sonrasında çok faydasını gördüğü için ilişkisinde, evliliğinde, nişanlık durumunda, sevgililik durumunda kendisi de bu kadar kötü bir şey değilmiş bu galiba. Hımm, evet ben de faydalanıyorum o halde beraber gidebiliriz deme noktasına bir süre sonra erişiyor. Yani çok kez oldu ki tekil olarak terapiye gelen kişiler çift olarak gayet mutlu, e, sağlıklı bir şekilde ...terapilerimizden ayrıldılar. Keza öğrenci e, konusuna da değindiniz. Onu da cevaplamak isterim. Öğrencilerde de aynı şekilde. Öğrencilerde de bazen e, belli yargılar oluşabiliyor. Ya da e, ebeveynlerden bir tanesinde belli yargılar oluşabiliyor. Çocuğun gitmesi gitmemesi durumunda. E, farklı fikirler e, oluşabiliyor. Burada da e, öğrenciye e, seni bir yönlendir me uzmanına, bir rehber öğretmene, bir arkadaşa, bir abiye, bir ablaya götüreceğim şeklinde yaklaşılabilinir. Yani seni doktora götürüyorum işte ilaçlıksın vesaire bir yargıyla değil işte do galiba doktorluksun bunu böyle çözemeyeceğiz şeklinde bir yargıyla değil. Çünkü çocuk kendini gerçekten çaresiz hissetmemeli. Çocuk bir derdinin olduğunun bilincinde bir varlık e, bu derdini çözmek için yardım alacağını ve daha iyi olacağını bilerek bir adım atarsa aile için de çok kolay olur bu süreç ve ilk adım çocuk için de çok kolay olur bu ilk adım. Evet çok teşekkür ederiz. My Life TV.